Şimdi 6 bölü 4 zamanına, 6 dörtlük zamana Amerikalı besteci Joseph Schwantner'in The Poet's Hour, şairin saati isimli eserinden bir örnek vereceğiz. Ölçü başına 6 vuruş bulunuyor ve her çeyrek nota bir vuruşa denk düşüyor. Sıradaki zaman 6 bölü 8, 6 sekizlik. Ölçü başına 6 vuruş bulunuyor ve her sekizlik nota bir vuruşa denk. Bu biraz daha karmaşık bir zamandır. Yavaş tempoda her ölçüyü ölçü başına 6 vuruş olarak düşünebiliriz. Ama tempo hızlıysa ölçüyü 2 vuruşa böleriz ve her vuruş 3 adet sekizlik notaya ya da noktalı bir çeyrek notaya denk gelir. 6 bölü 8'e yavaş tempolu bir örnek vermek için Ravel'in balesi Daphnis'e Clouet'den Obua ve İngiliz kornosunun çaldığı güzel bir pasaj dinleyeceğiz. Hızlı tempolu 6 için, 6-8'lik için Stravinsky'nin Firebird, yani Ateş Kuşu Balesi'nden Firebird teması çeşitlemesini dinleyelim. 9-8'lik aynı şablondadır. Yavaş tempoda her bir sekizlik nota bir vuruştur ve ölçü dokuz vuruşluktur. Hızlı tempoda nabız vuruş üçlüktür. Noktalı bir çeyrek nota bir vuruşa denk gelir. 12/8 de 12 8'likte aynı şablonu uyar. Yavaş tempoda ölçü başına 12 vuruş bulunur ve her vuruş bir sekizlik nota uzunluğundadır. Stravinsky'nin Firebird'ünün açılışına baktığımızda yavaş tempolu bir 12 8 ile karşılaşırız. Bir ölçüde 12 vuruş hissiyatı vardır. Yani girişin birkaç ölçü sonraki yorumuna baktığımızda ise nabzın 4 vuruşa dönüştüğünü görürüz ve noktalı çeyrek nota 1 vuruşa denk gelir.